Şimdi size ileri düzey endoskopiden örneklemeler göstermek istiyorum. Normalde burada herhangi bir büyütme olmadan veya kroma endoskopi denen renklendirme yöntemleri olmadan midenin iç kısmını inceliyoruz. Ve gördüğünüz gibi uzaktan midenin iç yapılarını görüyoruz. Ama ileri düzey endoskopide yaklaşık 200 kata kadar büyütürüz ve burada görüldüğü gibi neredeyse asit salgılayan deliklere kadar burada görebilmek, iç yapısını çok detaylı inceleyebilmek mümkündür. Burada gördüğünüz alan neredeyse 2 milimetre kadardır ve biz bu şekilde görüntüyü yanlara kaydırarak da milimetrik olarak tüm mideyi inceleriz.